Evet şimdi Winchill FTA'yı aktif ettik. Winchill FTA Fold Tree Analysis iki modülle birlikte geliyor. FTA ve ETA İki tek bir lisans Şimdi ben bu FTA'yı ve FME'yi aktif ettim. Evet şimdi FTA'yı aktif ettiğinizde yine bir FTA ekranı üst tarafta bir FTA üst paneli alt tarafta da bu hata ağacını yaptığınız panel e geliyor. Şimdi burada ...çok basit bir arayüzde e, gate'ler ve event'leri ekleyerek bu hata ağacını oluşturuyorsunuz. Burada insert gate, gate'i tıklayıp e, ekleyerek yapıyorsunuz ya da insert event. E, bu şekilde yani birçok gate ve event tipi var şöyle bakarsak. E, sadece And ve or gate'ler değil tabi tam kapsamlı bir FTA çözümü olduğu için buradaki tüm gate'ler... E, ...ve şuradaki tüm event'ler... E, ...mevcut... Daha sonra mesela bu örnekte bir bataryanın yanması bu tablet bilgisayar için örneğini yapmışız. Bunu aşağıya doğru kırdıktan sonra işte bataryanın yanması neden oluyormuş? Ee, overheated bateria, ee, overheated bateria neden oluyor? Bateria defektif ya da sıcaklık sensörü arızası. Ne zaman de oluyor? Anot-katod kısa devre ya da sızıntı demişiz mesela. Bu sızıntı, bakın link var. Nereden geliyor? Bu mesela Fimka'da ee, Katastrofik olarak işaretlenmiş bir şey olabilir. Yani şöyle gidersek FIMEKA'ya. Evet batarya. Batarya yangını end effect. Katastrofik bir etkisi varmış. Ee, leaking hata modunun. O yüzden ben bunu oraya linklemişim. FIMEKA ile FTA arasında bu tarz bir ilişkiyi kurabileceğiz. Yani. FIMEKA yaptıktan sonra FTA'da bu modları işaretleyebileceğiz. Ee, daha sonra FTA'da... Ee, ARP4761 gibi safety standardını destekleyen şablonlar var. ARP4761, yani havacılıkta kullanılan bir safety standardı, 4744 -4761. Burada biz... Önce FMECA tarafında fonksiyonel FMEKA'yı yapıyoruz, sonra... FTA'ya başlıyoruz aynı zamanda. Kualitatif FTA. Az önce gördüğünüz ekranda onu yapıyoruz. Hesaplamalar olmadan, sayısal analiz olmadan sadece normal FTA. Sonra sistemleri açıp, sistemlerin FÇ'yi, sistemlerin kualitatif FTA'sı. Ondan sonra fmekanın hepsini yapıyoruz ve niceliksi olarak FIMECA değerleri. Aynı zamanda kualitatif FTA dediğimiz... E, ...sayılarla feta da yapıyoruz. Yani şurada gördüğünüz gibi olasılık değerleri yazıyor. Şimdi bunu ARP 47.61'e çevirebiliyorsunuz. Şu anda benimki mesela... E, ...zamana bağlı bir analiz yapıp bir olasılık hesapladı. Time Dependent FETA analizi var şu anda ekranda. Ee, ARP'ye de çevirebiliyoruz bunu. O şöyle. View, File Properties. Evet şurada gördüğünüz Time Dependent. Şimdi... Zaten hala hazırda gate girmiş olduğum için, burada bir tanımlama yaptığım için bu değişmiyor ama hiçbir tanımlama olmasaydı buranın hepsini silersek burada bunu ARP 47.41'e çevirebildiğimizi göreceğiz. Mesela onu da yapalım. Şöyle şuradan gelelim, bütün gate'leri temizleyelim. Evet, sadece tek bir gate kaldı. Şimdi, Files, View, File Properties'e gidersek Evet, ARP 47.61 atmış şablonu lambda To ya da time interval 3 üç ve t, -t tipinde destekliyor. Mesela say ARP seçtiğinizde artık burada hesap olasılık değil de worst case probability per flight, yani uçuş başına gerçekleşme olasılığı, görev başına gerçekleşme olasılığı gibi hesaplar yapıyor ARP'ye uygun olarak. Şöyle calculate dersek. FTA, General, evet şuradaki Average Probability, Worst Case Probability, ee, Mission Probability gibi hesaplar oluyor. Burada işte uçuş zamanlı giriyorsunuz, ee, görev başına kaç uçuş yapıldığını giriyorsunuz. Mesela 2 saatlik 250 uçuşta ee, olasılıkları hesaplayabilirim gibi. Eee, hesaplamalar değişiyor yani siz bunu ARP'ye çevirdiğinizde şuradaki standarda göre, ARP şablonu bu şekilde. Ve ARP'ye uygun olarak ee, raporlama formatları da geliyor. Bunlar... Geldik buraya. Burada raporları tıklımda mesela sayı ARP4761 raporları otomatik olarak ayrı ayrı var. Aynı zamanda normal FTA raporları da ayrı ayrı var. Yani ikisini seçtiğinize göre buradan istediğimiz raporu alabileceğiz. Aldığımız raporlarda tabii ki bu gate'lerin ve ağacın grafiksel raporunu alabiliyoruz. Onun dışında şu şekilde raporlar da alıyoruz. Mesela bir failure senaryosu için ARP4761'e göre... Bunun maksimum kabul edilebilir olasılığı şurada yazan değer ve bizim bulduğumuz olasılık ve safety kriteriyayı karşılamış mı? Tek tek senaryolar için maksimum kabul edilebilir olasılık, bizim bulduğumuz olasılık ve bu karşılamış mı? Bunu tek tek bu şekilde yine yani profesyonel raporlar alabileceğiz. Mesela burada iki buçuk saatlik 160 uçuştan oluşan bir görev için hesaplamalar verilmiş. İşte bu şekilde hızlı bir şekilde raporları alabileceğiz Bunun son bir e, e, göstereceğim şey Fimeka'dan direkt FTA oluşturabilme eğer FIMECA ve FTA aynı anda aktifse e, System3'deyken yukarıda Fimea'nın altında build fault tree from Fimea var Buna basıyorsunuz hangi end efekti? Şimdi mesela batarya yangını için ben bir FTA oluşturacağım diye bastığımda bana batarya yangını karşısındaki tüm hata modlarını bir gate'lerin altına bağlayarak ee, kendisi bu FTA'yı oluşturuyor. Şöyle basalım. Şu an bir tane leaking var. O yüzden tek bir gate bağlayacak ama şu an ben şimdi bastım. Geldim buraya. Evet. Tek bir tanesini bağladı. Yani tüm tabi e, sistemleri getirdi ama sadece bir tanesinin altına bataniye bağlı bu şekilde FTA'yı da direkt Femeka'dan oluşturma şansınız oluyor